Hayat devam eder. Bazı çiçekler susuzluğa ve unutulmaya dayanır. Hayat her zaman devam eder. Bunu herkes bilir. Bütün bu olanların ardından Tanrım bizi kolla bu ülkenin toprağında, bunun sokaklarında, hatırla, hatırla, hatırla. hatırla.